Hazırlanma sürecinde olan siparişlerin takibini nasıl sağlarız? Bunun için öncelikle belirli bir parametreler tanımlamamız gerekmektedir. Restoran modülümüzü çalıştırdığımızda ve parametreler ekranına geldiğimizde hazırlanma sürecinde olan ürünlerimiz için öncelikle hazırlanma sürecini tanımlamamız gerekmektedir. Bunun için ekran listesini çalıştırdığımızda burada daha öncesinden tanımlanmış olan ekran listeleri yer almaktadır. Örneğin paket bir siparişin öncelikle süreç 0, 1, 2, 3 şeklinde devam eden süreçlerini tanımlayarak bir ürünün siparişini aldıktan sonra bu süreçlerde hazırlanmasını sağlamaktayız. Yeni bir ekran tanım yapmak için ekle dediğimizde örneğin bir pizza siparişinin hazırlanma sürecini tanımlamak istediğimizde. Pizza yapımı şeklinde ekranımıza ait bir açıklama belirtiriz. Bu pizza yapımındaki ilk sürecimizin sipariş alındığı veya başka bir ilk süreci varsa bu açıklamayı belirtiriz. Daha sonrasında karşımıza ara süreçleri gelecektir. Bu da ilk süreç sonrasında yapılması gereken ara süreçleri kapsamaktadır. Örneğin, şeklinde 1, 2, 3 ara süreç belirtip daha sonrasında bu ara süreçlerin tamamlandığı son noktada da son sürecin tanımlanması gerekmektedir. Bu da hazır veya teslim edilebilir şeklinde bir açıklama ile son sürecimizi belirtebiliriz. Bu şekilde... Devam ettiğimizde yine burada daha önceki ekran tanımlarımızı pasif durumunu alarak ekran kayıtlarımız arasından kullanılmak istenilmeyen ekranları kapatabilir. Yetki kodu kısıtlandırması vererek bu ekranların kullanıcılar arasında kısıtlandırmasını sağlayabiliriz. Bu şekildeki ekran tanımımızı yaptıktan sonra tamamlamamız gereken bir diğer parametremiz bu pizza yapımının hangi ürünler için ekranda çalışacağını belirtmemiz gerekmektedir bunun içinde listeden vazgeçerek restoran yazıcı ve ekran ayarları ekranımızı çalıştırıp burada bir önceki videomuzda restoran yazıcı ayarlarının nasıl yapıldığını anlatmıştık aynı zamanda bu ekran üzerinden ekran ayarlarımızı da yapabilmekteyiz shift enter veya enter enter diyerek bir alt satıra geldiğimizde masamızdan Self servisimizden, paket işlemimizden ve ödenmez işlemlerimizden alacağımız siparişlerimizde ekran adı pizza yapımı olan pizza ekran yapım ekranımızı seçtikten sonra bu ekran için kullanılacak hangi ürünler olduğunu belirtebilmek için Dilersek ürün türlerinden ürün türleri belirtebilir. Dilersek menü grubunu buradan ilgili menü grubunu bağlayarak ekranda çalışmasını sağlayabilir. Veya ürün kodu, özel kod veya grup kodlarından da filtrelendirmeler sağlayarak ekranı kullanabiliriz. Biz şu an için menü grubunu kullanmak istediğimizde menü grubu listesine bağlanıp burada menü başlığı pizza olan grup için bir seçim işlemi sağladığımızda pizza menü grubuna dahil olan ürünlerimizin ekran adı olarak pizza yapım ekranına düşmesi gerektiğini bu şekilde ayarlarız. Bu ekranımızın nasıl çalıştığını incelemek için ise restoran satış ekranımızı çalıştırdığımızda restoranımıza gelen herhangi bir müşterimizin masaya oturması sonrası arama alanına yazacağımız pizza veya menüden seçeceğimiz herhangi bir pizza sonrasında işlemimizi kaydeder. Bu şekilde almış olduğumuz pizza siparişi sonrası yeni bir sekme açarak restoran modülümüzü çalıştırdığımızda Tanımlamış olduğumuz sipariş pişirme sürecinin takibini ise sipariş takibi ekranından sağlarız. Ekranımızı çalıştırdığımızda burada daha önceki ekran adlarımız karşımıza gelmektedir. Pizza yapımı için açmış olduğumuz ekranımızı gelerek burada biraz önceki vermiş olduğumuz siparişimizin ekrana geldiğini ve sonrasında bu siparişimiz için hamur hazırlama süreci Tekrar ettiğimizde fırına verme süreci ve paketleyerek teslim edilebilir hali aldığımızda artık siparişimizin tamamlananlar bölümünde yer aldığını görmekteyiz. Restoran satış ekranımıza geldiğimizde ilgili masamıza gelerek burada siparişimizin hazırlanma durumunu yine kolonlardan hazırlanma durumunu aktif ederek siparişimizin tamamlanıp tamamlanmadığını satış ekranından Görebilmekteyiz.